De ...annesinin önünde... ...kendisine söylenecek sözlerden dolayı... ...kendisinin küçük düşürüleceğini... ...aşağılanacağını düşünerek... ...kendi kendine bir koruma mekanizmasını... geçiyor Doğru evet, mu hocam? Evet. Doğru. Bu da çocuğu yanlışa itiyor. Yanlışa itiyor. Çünkü çocuklarımızı bizler... ...koşullu seviyoruz. İşte takdir, teşekkür getirirse... ...bir başarı getirirse seviyoruz. Halbuki denediği için sevelim. Zaman zaman da koşulsuz sevelim. Hatta hep koşulsuz sevelim. Sırf onun babası... ...sırf onun annesi olduğumuz için sevelim. Böyle bir şeyi Yüce Rabbim bizlere nasip etmiş. Cümbür cemaat yaşayalım, hatalarımızı sorgularım. Sürekli sorunları, küçük düşük notları, başarısızlıkları konuşmayalım. Haftanın bir günü aile toplantısında bunları ele alalım. Herkes üzerine düşen sorumluluk ve görev dağılımını yapsın. Kalan zamanda hayatı paylaşalım, koro halinde yaşayalım... Beraber türküler, şarkılar söyleyelim. Doğum günleri kutlayalım. Ailenin içine dahil edelim. Bu tatilde aile ziyaretleri yapalım. Ve çocuğumuzun düşük notlarını, düşük karnesini değil de onun denemesini, onun gayretini, onun ahlakını, edebini ön plana çıkartalım. Az önce Tayyar Bey'in de ışık saçan bir şekilde söylediği gibi cidden bunu gönülden söylüyorum. Gençlerimize daha onlar 16 yaşına gelse bile bugün araştırmalar ergenlerin tam bir gençlerin tam kişiliklerin oturması o, ha, o hamurun e, gerçek halini alması 25 yaşını buluyor o yüzden sorumluluklara ufak ufak sorumluluk verelim görevlerini e, taksim edelim ve yapamadıklarını değil yüzde üzerinden yüzde 80 başarılısın yüzde 50 başarılısın bu bir süreç bir anda hokus pokus Çocuklarımız bizler gibi olamayabilir Geçen psikolojik danışmanlık seansında Bir veli canı çıkıyordu Böyle adeta diyordu ki Bir anda çocuğum bana benzesin Bir anda bizler gibi olsun Ne acelemiz var Ömrümüzde çok e, uzun ömürler var Uzun yıllar var Zamanla bize dönecekler O yüzden size tavsiyem Kendime tavsiyem Bir konuşalım Bin yapalım Gençlere gülümseyelim Gençlere selam verelim Gençleri yüreklendirelim Sırf var oldukları için sevelim İnanın bakın göreceksiniz Düşen kötü not getiren çocuklar Delikanlı veya yiğit düştüğü yerden kalkar deyip Delikanlı kızlarımızda delikanlı kız düştüğü yerden kalkar deyip Tekrar kendimizin heykelini dikelim Tekrar bir entegre olalım ikinci döneme direksiyonumuzu çevirelim Ve güzel günler ...baharın geleceği günlere doğru yazı hak etmek için tek, tekrar ikinci dönemde de seferberlik ilan edelim. Bu milli eğitimimizde olur, belediyemizde olur, diğer bakanlıklarımızda olur. Devlet veya özel görevlilerimizde olsun, özel okullarımız olsun, devlet okulları olsun... ana anaokullarından tamamına yakını birbirlerini suçlamak yerine herkes sorumluluğunu... Haksızlıklarını, suçlarını kendi vicdanlarına bırakıyorum. Bilimin ışığında, kültürümüz, örf adetlerimiz, inançlarımız ve evrensel değerlerin ışığında ve adeta bir eğitim üniversitesi ve okulu olan televizyon kanallarımıza, konuk olan uzmanlarımızla, sunucularımızla, yapı, yapımcılarımızla ikinci döneme hazırlanalım. Ama önce bir hafta iyi bir tatil yapalım diyelim. Key, ...keyfin dibine vuralım. Bu şart. Bu Başka de, yolu yok. Bu çocuklar deşarj olacaklar. Yani bir kere yarış atı değiller bunlar. Bunlar Kesinlikle. da insan. Yani sonuçta da bugün alınan karne... ...hayatın sonu değil. Kesinlikle. Daha önlerinde 4,5 aylık, aylık... ...bir eğitim. Yani onlar oluyor. bir e, laboratuvardalar. Bir takım e, deney yaparken... ...bardak kırılacak, düşük not gelecek... ...şaşıracak, unutacak... ...işte bir takım hatalar yapacak... ...ama... Her hata bize çok şey öğretecek. Şimdi belki sizler şunu da merak ediyorsunuz. Onu da hemen özet geçeyim. Bilmiyorum vaktimiz ölçüsünde. Yüksek not getiren çocuğa ne gibi hediyeler veya ödüller vereceğiz? Bunu abartmamak lazım. Bazıları araba alıyor. Bazıları bilgisayar alıyor. Çok büyük ödüller alıyor. Büyük e, pahalı telefonlar alıyor. Çocuk takdir getirmiş olabilir. Orada zaten onu getirmiş olması ailenin ...ve bu başarıda sahip olan herkes bir tören düzenleyebilir. Ama bunu abartmamak lazım. Başta onu ne kadar sevdiğimizi, koşulsuz onayladığımızı, arkasında durduğumuzu... ...yalnız bu başarıyla da, takdirnameyle de başarının taçlanması gibi görebiliriz. O yüzden ödülleri abartmayalım ama gezdirelim, tozduralım, tatile götürelim. Hatta ikinci döneme kendini geçerken... E, düşük notları olan kişilerinle en uzakmasını, onlarla birlikte çalışmasını, başarıların sırlarını da o öğrencilerimiz paylaşsın. Çünkü biz birbirimizin rakibi değiliz. Bu sınavlar birbirimize düşman olmak için değil. Birimizi daha yüceltmek için değil. Biz zaten yüceyiz. Biz insan olarak yaratılmışız. Ve değerimiz tam 100 puan. Takdir getirseniz en fazla 101 puan olur. ki Biz sizleri, gençleri koşulsuz, Kendilerini geçmeleri ve geliştirmeleri şartıyla zaten seviyoruz. Sevgimiz artar azalmaz. Başarısızlıkta da başarısızlığının sebeplerini televizyonlara düşen bir sorumluluk varsa biz yapalım. Muhtara düşen bir şey varsa yapalım. Milli eğitime mektup yazalım. Biz sizden şunu istiyoruz, bunu talep ediyoruz. Zaten bütün toplum olarak biz okumayı seven, okuyanı onaylayan, mürekkep yalayan herkesin arkasındayız.